İstanbul Sözleşmesi'nin 2011'de imzalanmasına rağmen son zamanlarda yeniden tartışmaya açılmasına, iş dünyasından tek tek tart eleştiriler gelmeye, açıklamalar peşi sıra gelmeye devam ediyor. Onlardan biri de Kadın Girişimciler Derneği, karşımda Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Emine Erdem var. Emine Hanım, ben hemen konuya, hemen soruma gireceğim. Bu İstanbul Hayır. Sözleşmesi'nin kadına yönelik şiddet önlemeye yönelik olarak imzalanan uluslararası sözleşmeye Türkiye ilk imzacıydı ama maalesef aradan onca zaman geçtikten sonra yeniden sözleşme tartışmaya açıldı. Siz bütün bu tartışmalara ne diyorsunuz, Kagidar olarak? Ee, çok sevgili Tü Tülay'ım bu fırsatı verdiğiniz için ben size teşekkür ediyorum. Aslında İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması yeni bir olay değil. Yani ben aynı zamanda hem Kagider Başkan'ım ama bir de hukukçu kimliğim de var. Ee, bunu takip ediyordum sürekli. Ee, 2011 senesinde kadınların en büyük uluslararası kazanıma olan bu sözleşme, Uzun zamandır bazı, çeşi, bazı odaklar tarafından diyelim eleştiri konusu oldu olmadı değil. Ama şu günlerde sözleşmenin özellikle belli maddelerine çekince konulabilir mi, sözleşme feshedilebilir mi konusunda yine çeşitli beyanatlar var. Bunları takip ediyoruz şahsın ve kagider olarak da. Aslında tabii ki kaygı verici. Ee, sözleşmenin İstanbul sözleşmesi olarak anılması sizin de az önce belirttiğiniz gibi Türkiye'nin bir gurur verici olması gerekir. Çünkü Türkiye'de e, imzalanmış bir sözleşme ve güzide şehrimiz İstanbul isminin de verilen bir e, sözleşmenin e, den bahsediyoruz aslında. Oysa bu yani bu baktığımız zaman bu sözleşme bir Avrupa Konseyi sözleşmesi. Yani devletler nezdinde bir itibar kaynağı da diyebiliriz bunu. Özellikle de toplumsal cinsiyet eşitliği yönünde de devletlerin attığı ve özellikle de bizim 2011'de attığımız en somut toplumsal cinsiyet eşitliği yönünden somut bir adım, bir veri, bir sözleşme diyelim. Burada bazı noktalar var. İsterseniz biraz onlara değineyim. Aile kurumuna zarar vereceği savunuluyor. Bazıları toplumsal cinsiyet kavramına karşı çıkıyor. E, açıkçası bütün bunları, yani ben e, 32 yıldır sivil toplum inisiyatiflerinde çalışan bir kadın olarak, bir hukukçu olarak bunları anlamakta zorluk çekiyorum. Yani bunları artık aşmamız aç, gerektiğine de inanıyorum. Aslında bu sözleşmenin amacı aile yaşamını veya aile yapılarını düzenlemeye yönelik bir sözleşme falan değil. Bu sözleşmenin amacı kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet konusunu ve ne, e, nerede ne şiddet meydana geliyorsa buna ele almak, buna karşı mücadele etmek. Yani e, sözleşmede ailenin bir tanımı, bir kavramı, belirli bir aile tipi, bir ortamı teşvik eden bir yapısı yok bu sözleşmenin, Tülay Hanım. Ya yani, e, özellikle de her bir maddesine baktığımız zaman, bunların hepsi çok kıymetli, her bir maddesi kadınlar tarafından kaleme alınmış bir sözleşme ve kadınların ayrımcılık ve şiddet konusunda ihtiyaçlarını anlayan ve çözüm getirmeye çalışan bir sözleşme ve yani ince düşünülmüş bir sözleşme aslında ve güçlü bir hukuki metin olarak karşımıza çıkıyor uluslararası bir metin buradaki amaç kadınlara kadınlara yönelik şiddetin ve aile içi şiddetin önlenmesi ilk etapta Kadınların bunlara karşı korunması ve bunlara karşı da bütün bu ilgili yasal kovuşturmaların da yapılabilmesine öngören bir yapısı var bu sözleşmenin. Bunun dışında inanın gizli bir gündemin o bir hedefin olduğuna şahsım olarak da bir hukukçu olarak da kagiler olarak da inanmıyoruz. Yedektilen eleştirilere baktığımızda sizin de bahsettiğiniz gibi aile yapısını aileyi bozduğu, yapısını dağıttığı e, ifadeleri geçiyor. Biraz açalım mı sizinle? Hem bu ifadeyi hem de e, bir diğer eleştiri noktası da e, korunması gereken grupların özellikleri, nitelikleri anlatılırken sözleşmede bir e, cinsel yönelimi, e, cinsiyet eşitliği ne olursa olsun hani bu grupların herkesin korunması gerektiğine dair ifadeler var. Bu ifadeler nedeniyle de eşcinselliği, yayacağı ve bu amaçla aslında bu sözleşmenin hazırlandığı gibi e, bir takım eleştiriler, düşünceler var. Ne diyorsunuz siz bunlara? Vallahi nereden baktığınıza bağlı. E, niyetiniz neyse odur. Onu özellikle söylemek istiyorum. Sözleşmenin dördüncü maddesinin üçüncü bende çok açık. Aslında burada e, özellikle de ırk, renk, dil, din... Siyasi ve başka türlü her, ne görüş olursa olsun yani e, sosyal kökeni ne olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan oluşturulan hiçbir cinsel e, yönelime e, işaret etmeyen bir sözleşme özellikle bu madde üzerinde duruluyor haklısınız ancak bunun hiç böyle bir ayrımcılık yapılması veya bir yere yöneltilmesi noktasında bir e, taraf teşkil etmiyor bu sözleşme öncelikle şu noktayı vurgulamak isterim Tülay Hanım. Cinsel yönetim özellikle yönelimi kendisi için benimsediği cinsel kimlik ne olursa olsun bir insanın herkes başta şiddete karşı korunmak zorunda. İnsan çünkü yani bu sözleşme sadece kadın haklarını da değil insan hakkını ortaya koyan bir yapı. Yani insani değerleri almak durumdayız. Herkes şiddete karşı korunmalı ve eşit şekilde korunmalı. Ve aynı insan haklarına sahip oldukları için aynı zeminde koruyup kullanmak durumundalar. Bunu, şu noktayı vurgulamak isterim ki sözleşmeyi, e, özellikle İstanbul Sözleşmesi aynı cinsiyetten olan çiftlerin yasal olarak tanınmasına da dahil olmak üzere toplumsal cinsiyet kimliğini ve cinsel yönelimle ilgili olarak daha yeni standartlar ortaya koymuyor. Yani böyle bir şey yok. İnsan hakkı diyor. Dil, din, ırk, mezhep hiçbir şeye ayrım gözetmeden herkesin eşit koşulda bu sözleşmeden yararlanmasını öngörüyor. Niçin e, yönelimler e, noktasına eğiliyoruz? İnsani değerler noktasına eğilmemiz lazım. Yine dediğim gibi dördüncü maddenin üçüncü fıkrası toplumsal cinsiyet kimliğini ve cinsel yönelini davranmak üzere Pek çok nedenle ayrımcılığı yasaklıyor. Yani tüm ayrımcılığı, insani olan her türlü ayrımcılığı yasaklıyor ve e, özellikle de bütün şiddet mağdurlarının kim olursa olsun e, korunması ve onların desteklenmesini amaçlıyor. Dolayısıyla e, çok değerli e, akademisyen ve bu e, sözleşmede katkısı olan e, ve grevio ilk Türkiye'nin greviosu olan Sayın Türk Akademisyen, Sayın Profesör Feride Acar'ın da belirttiği gibi aslında dördüncü maddenin üçüncü fıkrası, yani bu gündeme sürekli alınan şey Uluslararası Sözleşmenin içinde olan küçük bir cüz aslında, küçük bir madde diyelim buna. Bunlar da ilk ve önde geleni aslında insan Hakları Sözleşmesi'nde var bunlar. Yani bu İstanbul Sözleşmesi'nde değil, bizim de dahil olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin İçinde dahil olan bir madde bu. Yani bir kavram daha doğrusu. Dolayısıyla Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden de mi çekilsin o zaman? Yani hepsi birbirinin girdabı oluyor yani öyle diye düşünüyorum. Şiddet toplumsal bir sorun olarak ele alan e, metinde sadece kadınlara şiddet uygulanmasını değil, diğer tüm kesimleri dışlamadan kavramak zorundayız. Dışlayamayız ki. Yani İstanbul Sözleşmesi'ne... Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni bir kesimi ayırı da edelim, diğer bütün insani kavramları dışlayalım. Bu e, olmaz. İnsani değerlere yakışık almaz. Özellikle de toplumsal cinsiyet dediğimiz zaman ne demek bu? Belirli bir toplumda kadınlar ve erkekler için hiç ayrım gözetmeden e, sosyal doku içinde oluşturulmuş roller, davranışlar, ...faaliyetler ve özellikle özelliklerle kapsayan bir kavram bu. Yani burada toplumsal cinsiyet teriminin çevresinden kaynaklanan... ...tabii ki görüyoruz, yaşıyoruz, dinliyoruz, duyuyoruz, sorunlar var. Ama yani başka tam karşılığı da yok ki bu dillerde... ...cinsiyet teriminde ayırt edilmesi noktasında erkek kadın. Biz insan değerleri üzerinde konuşalım arzusundayız ve dolayısıyla... Kadın, erkek, çocuk, canlı, bütün e, hayati kavramlar içinde bunun e, değerlendirilmesi ve bu tartışmaların alevlendirilmemesi tam tersi odaktaki noktayı, yani kadına, aile içi şiddete yönelik tüm e, e, mekanizmaları devreye sokabilecek bir e, sözleşmeye tam tersi sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum. Tam da o noktada sormak isterim. Buyurun. E, Ola ki bu tartışmalar hiçbir şekilde e, aklımın ucundan bile geçirmek istemiyorum ama e, tartışmalar sözleşmeden Türkiye'nin çekilmesi noktasına varırsa eğer ve Türkiye bu sözleşmeden çekilirse, yani imzasını yer alır ve bu sözleşmeyi artık tanımıyorum derse ne olur? Çok yazık olur. Çok yazık. Yani bütün... E, Demin de size dedim, 32 yıldır sivil toplumda mücadele ediyorum ve kadının güçlendirilmesi konusunda ve e, baktığımız zaman e, özellikle böyle bir adımın toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama mücadelesinde büyük zarar vereceğine, toplumsal zarar vereceğine inanıyorum. Kadınların şiddete karşı bugüne kadar Kazandıkları kazanımlar var Tülay Hanım. Siz de birebir yaşıyorsunuz, görüyorsunuz ve bunu dile getiriyorsunuz toplumsal olarak. Bütün bu kazanımların yasal zeminde kaybedilmesine yol açacağı bir ortam zemini, bir zemin hazırlamak, bir ortam hazırlamak demek bu. Bu olasılık Kagider olarak bizi de endişeleniyor, çok kaygılanıyoruz ve bu konuda da çeşitli platformlarla hep birlikte ee, bunun, bu imzanın, sözleşmenin arkasında durmamız gerektiğini özellikle vurguluyoruz. Şimdi Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nin çekilmesi, kadınları da aslında erkekleri de bütün bu geleneksel rolleri sınırlayarak onları kişisel olarak e, engelleyecek. Yani genelde yaşam fırsatlarımızı kısıtlayacak. Aterkül, altyapı... Araya gireyim mi? Evet, buyurun. Yani şimdi tabii. Toprağı... tabii etkiyet kavramı ve kadın erkeğin durumunun ne olduğunun Tabii. çok farkında olmayanlar olabilir, onu biraz açalım. Ee, bu sözleşme, bizim aslında hep şikayet ettiğimiz bir şey var. Bir kadın cinayeti işlendiğinde, bir erkek bir kadını öldürdüğünde bütün Türkiye ayağa kalkıyor ve topyekun hepimiz tepki gösteriyoruz ve o öldüren kişiyi kınıyoruz, lanetliyoruz, nasıl böyle bir şey yapar diyoruz. Tam da bu söylediklerimizin havada kalmamasını sağlayan bir sözleşme değil mi bu sözleşme? Aynen, Türkiye aynen, aynen. sözleşmede kalırsa ne olur? Yani kadın erkek arasındaki bu şiddet, erkeğin uyguladığı bu şiddet tam da eşitsizlik olduğu için kaynaklanmıyor mu? Ve bu eşitsizlik nedeniyle yaşanmıyor mu? Ve bu sözleşme bunun önüne geçmeyecek mi? Yani Türkiye bu sözleşmede kalırsa ne olur? Ve bu maddeleri evet. tüm maddeleri uygulanırsa, İstanbul Sözleşmesi'nin tüm maddelerini uygularsa Türkiye ne olur? Aslında şu burada şunu vurgulamak lazım Tülay Hanım. Özellikle bu sözleşmeden çekilmek demek, daha ataerkil, demin de ifade etmeye çalıştım, daha ataerkil aile yapısının, erkeklerin kadınlar üzerindeki tarihten bu yana gelen bir, güç ilişkisi diyelim güç ilişkisi cinsiyet ayrımcılığının tavırlarının daha da sürmesi, daha da güçlenmesi anlamına geliyor. Yani toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerilemesine katkı sağlayacak bu sözleşmeden çekilmek. Ve aynı zamanda kadınların özellikle de şiddet içermeyen bir yaşam sürme hakkına karşı Çıkmak anlamına da gelecek bu. Yani bir bütünsel olarak bakmak lazım ve tabii ki yani bir de bir başka boyutu var ee, onu da vurgulamak isterim ki bu çekilme veya buna benzer hukuki metin üzerinde tartışmalar ve bütün bunlar aslında ben ülke olarak şunu da şöyle düşünüyorum. Ben ülke olarak kadınlarımın yaşam hakkını güvenceye almıyorum. Artık insanları korumuyorum. Anlamına bile gelebilir bu. Yani buna kadar gidebilir. Dolayısıyla böyle bir anlama gelen bir yapıyı ben ülkem olarak hak etmiyorum. Kadın hareketi de hak etmiyor. Tüm toplum hak etmiyor. Türk toplumu hak etmiyor. Uluslararası ilişkiler bağlamında da inanın bu bir prestij kaybı, e, kaybına da sebebiyet verebileceğini düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla sözleşmenin uygulanması... E, ...gerekliğine bir kere daha vurgu yapmak isterim arzu ederseniz. Onun da detaylarını evet. konuşabiliriz. Elbette lütfen e, o vurguyu yapmanızı isteyeceğim sizden. İstanbul Sözleşmesi neden önemli ve neden o maddeler hayata geçilmiyor? O maddelerin içini, içinde ne var ki bu kadar önemli İstanbul Sözleşmesi? İsterseniz bunu değerlendirip ondan sonra bitirelim, hani her şeyin temelinde. Ee, insan, hayatı i̇nsan hayatını korumaya yönelik bir sözleşme bu. Peki o sözleşmenin içinde ne var? Nedir İstanbul Sözleşmesi'nin bu kadar önemli kılan? Ee, o değerlendirmeyi de sizden mutlaka alıp öyle bitirelim isterim. Aslında e, İstanbul Sözleşmesi Tülay Hanım, kadınların eşitlik, özgürlük, insan oruna yakışan bir yaşam şartlarına sahip olma mücadelesi yani. Bunu bir tırnak içinde özellikle vurgulamak istiyorum. Ve bunu da, bu mücadeleyi uluslararası hukukta büyük bir dayanak sağlanmış. Nedir bu? İstanbul Sözleşmesi. Ülkemizde de buna paralel olarak da biliyorsunuz 6.284 sayılı, özellikle ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi hakkındaki kanunla birlikte paralel bir yapı oluşturmuş. Burada önemli olan kadınların, çocukların, ve aile içi şiddetteki her insanın şiddetten, ayrımcılıktan korunmasını için en önemli, güçlü bir araç olduğunu söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim. Özellikle de bu devletlerin kapsamlı ve bütünleştirici politikalarında şiddete önleme, bu sözleşmenin içinde olan e yapıyı söylüyorum. Şiddeti önleme, e özellikle mağdurları koruma Failleri de cezalandırma yükümlülüğü var. Bunu açık bir şekilde dile getirmiş bu sözleşme. Ayrıca bir de şu var, fiziksel şiddet dışında da şiddet türleri var. Biliyoruz ekonomik, psikolojik, cinsel şiddet var. Bütün bu tanımlarda yani fiziki şiddetin dışında bu tanımlar da bu sözleşmenin içine dahil olmuş. Aynı zamanda bir başka boyutu da var. Devletlerin, yani sözleşmede de yer alıyor, sığınma evleri açmasını, tecavüz e, kriz merkezlerinin kurulması, 7-24 hep bunu vurguluyoruz bütün arkadaşlar. Kadınlar için çalışan bir çağrı merkezinin zorunlu olması ve bunun takip edilmesi ve özellikle de mağdurların hiçbir konuda ikinci bir mağduriyet yaşamamasını için bütün tedbirleri, önlemleri alacaksın, koruyacaksın ve takip edeceksin. E, ve yasa, e, cezaların da e, uygulamasını sağlayacaksın. Yani yekün bir yapıyı sağlıyor. Aslında bunu bir uyguladık mı, inanın bütün bu e, şiddet konusunun bir kere inmez. Bunu söyleyeyim. Yani dünyada da üç kadından biri şiddet görüyor. Ama bütün bunu kapsayıcı olarak yaptığımız zaman, yani sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiğimiz zaman hakikaten çok daha farklı olacak. Toplumsal yapımız çok az. Sadece kadın değil, aile içindeki şiddetin, toplumsal şiddetin de sıfır toleransla takibini de öngörecek. Yani burada özellikle e, yasaların değiştirmek, pratikte uygulanabilir tedbirler getirmek, e, özellikle de bunun için kaynak ayırmak, bütün bunlar hep bu sözleşmenin yükümlülüğü altında ve bunu da sağlayacak olan tabii ki ee, devletimizin olacağına da inanıyorum. Yani sözleşme, sözün kısası belki Tülay Hanım, kadınların toplumda güçlendirilmesini önün e, üzerinde duran bir yapı ama kadınların toplumda güçlendirilmesinin yanında bir de yekün insani hakların korunması noktasında da önemli bir yaklaşım. Bu yaklaşım kadınlarımızın da yani bu kadar uzun yıllar çok güçlü sivil toplum kuruluşlarımız var, platformda beraber çalışıyoruz. Kadının siyasette daha fazla temsil edilmesine, ekonomide daha çok varlık göstermesine, bütün bunlara da ayrıca katkıda bulunacak. Kadın daha özgüvenli olacak. Bunların hepsi aslında birbirinin ekosistemi diyelim, birbirine paralel Topyekün düşünmek lazım. Yani kısaca İstanbul Sözleşmesi Hepimizi yaşatacak, toplum olarak hepimizi yaşatacağını inanıyorum Tülay'ın. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten son ve sözünüz slogan, İstanbul Sözleşmesi kadını yaşatır diyoruz. Ama sizin söyleminizde hakikaten İstanbul Sözleşmesi hepimizi yaşatır. Çok teşekkür ediyorum. Çok haklısınız. Kadın girişimciler... Ben teşekkür ediyorum. Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Emine Erdem bizimle birlikteydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.